Evet herkese merhabalar. Bugün kendim değişik bir giriş yaptım çünkü kendimi çok zengin hissediyorum. Şu an önümde 7.700 lira var. Türk lirası olarak iPhone 11 var. Gördüğünüz gibi dışından da. Böyle göster netle bunu. Netliyor zaten. Tamam. Evet 128 GB var. aldık. Şimdi yan açığa geçiyoruz. Evet arkadaşlar burada Apple logosu var göstereyim birazcık. Burada işte iPhone 11'in görünüşü falan var. Burada iPhone yazıyor. Burada yine bir Apple logomuz var. Burada yine iPhone yazıyor. Evet şimdi bir siyah aldığımız için siyah gözüküyor. Evet açılışımıza geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Arkasında da şöyle bilgileri var. 128 GB dediğim gibi. Evet, açalım. Aman ya Burada telefonumuz var. Şöyle göstereyim. Şunu bir tutar mısın kameramı bir? Evet, burada telefonumuz var. Arkası da şöyle gözüksün. Şöyle. Bir Evet, önünüz gibi hayvan gibi kameraları var net de burayı. Evet, gördüğünüz gibi. Şöyle bir de bir fotoğraf alalım kuzey. Bir. Tamam. Gördüğünüz gibi. Önde de çentimiz bulunmakta. Görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Evet. Şimdi bunun altında kitapçığımız var. Hayvan gibi. Bunu altına alarak ben şunu altında bir kulaklığımız ve adaptörümüz var. Kulaklığımız böyle. Bir karton içinde geliyor ve normal bir kulaklık bu. Yani Apple falan çıkmadı. Bizim aldığımız modelde. Bilmiyorum diğerlerinde var mı? Böyle bir kulaklığımız Arkasında da bir şey yazmıyor. Önde de bir şey yazmıyor. Hiçbir yerinde bir şey yazmıyor. Çıkartalım. İşte bir tane şeyimiz var. Adaptörümüz var. Böyle bir dışına fırın şey. kağıdı. Evet. Apple'da olsa yapıyor işte böyle. Burada da USB girişimiz var. USB kaç olduğunu bilmiyorum. Evet. Bunu da dışına koyduğumuz zaman. Burada da bir tane ucu. Ucu. Apple girişli bir tane e, kablomuz var. Diğer tarafı USB. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Çok da güzel netledi, vallahi Redmi iPhone 11'i görünce netlemeye başladı. Normal iPhone 11 arkadaşlar. Daha altına bir şey var mı? Yok. Yani demektir ki bu. Evet. Bir de telefonumuza bakalım. Telefonda benim bildiğim kulaklık girişi yok. Evet bizim aldığımız model siyah demiştim göstereyim şöyle. Apple logosu ortaya gelmiş ve yan alt tarafında artık Apple'ın ne olduğu yazmıyor. Üst tarafımızda bir iki kameramız var. Bir tane flashımız var. Ön tarafına geldiğimizde alt tarafını göstereyim. Evet. Alt tarafımızda sol tarafta ya da sağ tarafta hangi tarafta olduğunu bilmediğim hoparlör var. Sol ya da sağda yine kulak mikrofonumuz var. Burada ortada şarj girişimiz var. Sağ tarafına bakın. Burada power tuşumuz var. Oldukça büyük bir. Şöyle göstereyim. Şurada Apple çizgileri var. Görüyorsunuz, evet. Şu alt tarafta SIM. <gülüyor> evet arkadaşlar, burada da şey var. SIM kart girişleri var. Burayı görebiliyorsunuzdur diye umuyorum arkayı geçtik. Sol tarafına geçtiğimizde burada ses e, direkt ses tamla tuşu var. Evet, orayı arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün iPhone 11 128 GB inceledik. Daha jeltini açmadım. Çünkü babam belki açmamızı istemez. Bunun adı açmadık. Evet dediğim gibi babam aldık bunu. Böyle de göstereyim. Yine kabaca videonun sonuna doğru. Evet önünde böyle göstereyim. Kutusu da bu arkadaşlar. ikisi Böyle beraber ele çok rahat oturuyor. Çünkü bu kadar para verdikten sonra zaten otur, oturması gerekiyor. Ee, yani abone olacaksınız. Vallahi emanet olun. Bay Çok da almayacak.